Netflix, bu kıza artık lütfen, bu kıza, bu kıza artık lütfen dizileri önceden yollarsan çok mutlu olurum. Çünkü ben artık tek bir günde binciboçlamaktan çok yoruldum. Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Zeynep. Artık kaçıncı Netflix Türk yapımı olduğunu sayamadığım Into the Night sinematik Evren'in içerisinde olan Yakamoz S245'in yorumunu yapacağım sizlere. Bu dizi e, dün çıktı e, ve ben yine bir günde izledim bu videoyu yetiştirebilmek için. O yüzden birazcık beynim böyle kafam yerinde olmayabilir. Birazcık düşünceler... Böyle böyle böyle böyle geliyor olabilir. Çok özür dilerim o yüzden. Ee, ama çok da lafı uzatmadan videoya başlamak istiyorum. İzlemedi misiniz, izlememeli misiniz? Onu anlatacağım sadece. Yakumosya 245 dizisinin spoilersız incelemesine geçiyorum. Dizinin iki yönetmeni var. Umut Aral ve Tolga Karaçelik. Tolga Karaçelik güncel Türk yönetmenleri arasındaki en iyilerinden birisi. İzlemediyseniz Sarmaşık ve Kelebekler diye iki tane çok güzel film var. Yani ben sadece onları izledim. Daha fazla olması lazım sanırım. Ve bir bilim kurgu dizisi. Eğer bilmiyorsanız da Into the Night sinematik evreninde geçiyor. Artık böyle bir sinematik evren var. Into the Night Belçika yapımı bir diziydi. 2018-19 gibi çıkmıştı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Belki de idi. Hatırlamıyorum. Yakamoz da o evrenin içerisine geçiyor. Aslında aynı konu var ama farklı karakterler anlatılıyor. Yakamuz da şöyle bir olay gerçekleşiyor. Şimdi Into the Night evreninde zaten şu anlatılıyor. Güneş doğduğu zaman herkes öldürüyor. <gülüyor> Burada Arman'ı takip ediyor dizi. Arman Kıvanç taktığı tarafından oynanılıyor ve Arman bir tane denizaltı mühendisi. Herhalde o öyle deniliyor herhalde. Denizaltı yapıyor yani. Eski sevgilisi Defne geliyor ve diyor ki bir tane denizaltı araştırma ekibi oluşturuyorum ve bir tane denizaltına ihtiyacım var. O yüzden Arman o şekilde o ekibe katılıyor ve denizaltına iniyorlar. Arman, Defne, Cem, Armana Defne'nin üniversiteden arkadaşı. Felix, oşiyonograf ve Rana Defne'nin asistanı. Bu beş kişi de iniyorlar, deniz altına iniyorlar. Her neyse iniyorlar. Sonrasında yukarı çıkıyorlar. Test dalışı gibi bir şey oluyor yani. Sonrasında da yukarı çıktıkları zaman Güneş ne yaptıysa yapmış. Herkes ölmüş. Kimse yok etrafta. Denizin ortasında yapayalnızlar. Yani öyle bir durum. İşte bunu öğreniyorlar Güneş'in böyle bir şey yaptığını. Ve sonrasında da bir şekilde e, Yakamos S245 hattı Türk... Denizaltısı yani Türk ordusuna ait olan bir denizaltı geliyor ve bunları kurtarıyor. Güneşin bu katliamı Into the Night'da uçak üzerinden anlatılırken Yakamuzda denizaltından anlatılıyor. Ben Into the Night'ı daha izlemedim. Bundan sonra da izleyeceğim. Eğer siz de öyle bir konumdaysanız haberiniz olsun Into the Night'la iki dizinin de son bölümünde birleşiyor. Yani şu an Yakamuz Into the Night'la çok alakadar değil. Olacak ama. Bunun çok spoiler olduğunu sanmıyorum. Çünkü In The Night'ın son bölümünde Kıvanç Tatlıd'ı zaten çıkmıştı. Yani Arman karakteri ortaya çıkmıştı. O yüzden hani çok spoiler olduğunu zannetmiyorum. Bu noktada kesişmiyorlar daha. Doğru dürüst. Ama kesicecekler. Her neyse. Şimdi evet bilim kurgu dizisi. Ve bilim kurgu tükler nasıl yapıyor biliyoruz. Atiye'de gördüğümüz üzere. Bilim kurgu olarak... Şimdi şöyle diyeyim, Into the Night'tan tabii ki de e, yardım alıyor bu dizi. Into the Night'ın hani e, yarattığı bir ortam, yarattığı bir evren var ve ondan yararlanıyor. O yüzden aslında çok böyle orijinal bir düşünce değil. Hatta orijinal olmadığını az sonra iyice dile geçireceğim. Ama bunu iyi kullanıyor bence. Hani bilim kurgu evreni olarak düşündüğüm zaman insanların... En azından ben şunu diyeyim, ben izlediğim sırada hani gerçekten bir böyle... Türk işi izlediğimi düşünmedim. Bu birazcık kötü bir şey söylemek için. Çünkü hani Türklerinden bu gelmiyor mu diye soracaksınız. Çoğunlukla gelmiyor arkadaşlar. O yüzden hani o şekilde bir yorum yapacak olursam Türk işine benzemiyor. O yüzden hani Yakamoz'u diğer bilim kurgu denemelerinden iyi yapan şey büyük ihtimalle Into the Night evreninde olması. Dizi gittikçe özellikle klostrofobik hissetmeni sağlıyor. Bazı sahneler vardı. Ben gerçekten ilk defa bir Türk dizisinde bu kadar böyle nefesimi tuttuğumu hatırlıyorum. Ee, o yüzden hani onları değerlendirdiğimiz zaman çok kötü bir dizi değil. Benim en büyük problemim diziyle, dizide galiba her bölüm bambaşka bir yazar vardı. Ve bu birazcık gözüküyor yani. Şey açısından bir bölümde bu karakter bunu yapmaz dediğin şey, öbür bölümde aynısını yapıyor. Veya karakterler çok... Düz kalıyor. Bu bütün yazardılar en azından. Bir ekip olarak çalışsaydı şeyden ziyade. Her bölümün başka biri yazacak gibi. O zaman anlayabilirdim. O zaman bence çok daha iyi olabilirdi. Hiçbir şekilde e, derinliğe ulaşamıyor. Gerçi anlayabiliyorum da çünkü bir çok karakter var. İki zaten böyle bir evrende hani olayları millete anlatmayacak şekilde Into the Night'ı izlememiş bir kitleye ben mesela. Aynı zamanda karakterlerin ne kadar derinliğine ulaşabilirsin ulaşmaya çalışıyor ama bu sefer onu da beceremiyor. Yani ne diyebilirim? Özellikle şey açısından. Ben dizinin tamamen Arman ve Kamus S245'in ikinci kaptanı Umut arasındaki şeyi daha çok izlemek isterdim. Şimdi bir sürü olay gerçekleşiyor, birçok karakterle çok odaklanılıyor. Dizinin 7 bölümü var zaten. O yüzden hani birazcık elimizi çabuk tutmalıyız ve aynı zamanda karakterleri yani bir şey seçmen lazımdı. Ya bu dünyayı yaratacaksın Türk halkı için. Hiç Into the izlemeyenler için. Ya da karakterlere odaklanacaksın. İki taraftan da böyle az az almış gibi hissediyorum. Aynı zamanda mantık hataları var. Ama mantık hatalarını artık çok şey yapmıyorum şahsen. Hani bilim kurgu yaptığın zaman ve eğer hani evreni sen kurmuyorsan mantık hataları olmasını göz yumabiliyorum yani. Şöyle değinmek istiyorum ama bilim kurgularda hani Türkler beceremiyor diye düşünülürse burada çok fazla böyle şey yoktu. Yani cringe ettiğim durumlar olmadı. bir böyle bir görsel efekti olsun veya böyle bir sekans olsun. O yönetmenlerin işidir herhalde diye düşünüyorum. Ve Umut aralı Tolga Karaçeli'yi tebrik ediyorum bu konuda. Bizi cringe etmediler. Yani senaryo çok böyle aman aman büyük bir şey değil, evet. Ama dizi genel olarak düşünüldüğü zaman bir Türk dizisinden iyi ve bir ortalama... Yabancı dizi gibi denilebilir Aynen. Mesela bir de şöyle bir olay var. Bu pozitif olarak mı algılanır negatif olarak mı algılanır bilmiyorum kesinlikle. Dördüncü falan bölümdeyiz. Ben gerçekten şey gibi hissediyorum. Daha böyle diyorlar ki daha iki gün oldu, iki gece oldu diyorlar. Ben böyle Hı? Dizi çok hızlı akıyor. Yani çok fazla olay oluyor. Çok fazla olay oluyor. Ve izlettiriyor gerçekten kendini. O yüzden mesela bu karakterler iki gün geçti sadece dediği zaman böyle ne? Daha kaçıncı gündeyiz? Kaçıncı şey oldu falan filan? Kaç gündür bu? Çünkü o kadar çok olaydan geçiyorlar ki gerçekten. 7 bölümüne 500 tane olay sığdırmışlar. Bu bazıları için iyi olabilir, bazıları için kötü olabilir. Ben hani bir günde izlediğim için Netflix... İzlettirdi eğer çok az olay olsaydı ve sadece şey olsaydı, klostrofobik bir denizaltını izlemiş olsaydık birazcık bunalabilirdim. Mesela şimdi oraya değineceğim. yakamız hakkındaki son yorumumda şöyle diyeyim, bence Yakamoz böyle bir sürü farklı bilim kurgu şeylerinden, filmlerinden, medyasından falan. Bir şeyler alıyor ve bir çorba gibi size sunuyor. Yani benim aklıma ilk tabii ki Into the Night var. Aynı zamanda e, Tolga Karaceli'nin kendi filmi Sarmaşık var. E, orada da bir tane gemideler. gemide de tıkılık alıyorlar ve hepsi kafayı yiyor. Bu çok kötü bir, çok kötü bir özet ama aynı zamanda aklıma bir tane daha film gelmişti. Sunshine diye. Haydi burada da Güneş yine bir şeyler yapacaktı. Ama bu sefer uzay gemisinde bir ekip Güneş'e gidip dünyayı kurtarmaya çalışıyordu. Bu olaylardan öncesi gibi gibi düşünülebilir. Deni Boylan filmiydi o da. Bilmiyorum. Güneş çok değişik bir konsept. Aynı zamanda şey mesela Don't Look Up yani geçen senenin geçen senenin değil işte geçen Oscar sezonundaki yine filmlerden biri. İşte bilim adamının bilim insanının dinlenmemesi falan filan. Zaten çok fazla uygulan şey yapıldı da aklıma Don't Look Up geldi en son izlediğim şey olduğu için. Böyle bir sürü bir sürü farklı bilim kurgu zımparalarından. Gelip, toplanıp bir formüle uygun bilim kurgu yapmışlar. Kötü değildi bence. Ee, kesinlikle değildi. Ve izlemenizi tavsiye ederim. Hafta sonu boyunca izleyin. 7 bölüm zaten. Ben bundan sonra Into the da izleyeceğim. Onu izlememiştim ama hani konsept o kadar değişik ki hani bu evrendeki diğer perspektifleri de görmek heyecanlı olur. O yüzden eğer Into the Night'ı izlediyseniz kesin izleyin bunu zaten. Hani mesela şimdi çıksa şey nedir ön Dizinin bir kısmında mesela bir tane madendeler ve madende işte hayatta kalan bir grup olduğunu öğreniyorlar. Mesela onun bile perspektifini izlerim yani. o Bu evrenin insanların nasıl etkilediğini izlemek çok ve Baştan benim okula gitmem lazım. Sabahleyin çekiyorum bunu. O yüzden sizi burada bırakıyorum. Yakamoz'u izleyin. izlediyseniz siz ne düşündünüz? Aşağıya yorum yazın. Çok yüksek bir beklentim yoktu. Bir Türk Bilim Kurgusu'nun beklentilerini aştı bile zaten ama bir bilim kurgu olarak beklentilerimi karşıladı. İzleyin, düşüncelerinizi aşağı yazmayı unutmayın. Evet, bugündük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmezseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Çok gerçekten dağınık olduysa bu video çok özür dilerim. Çünkü bir sabah beynim şu an hiçbir şey almıyor. İki dizi dün bir oturuşta izledim o yüzden hiçbir şey hatırlamıyor gibi hissediyorum ama aynı zamanda da çok şey biliyormuş gibi hissediyorum bu dizi hakkında. İşin özeti Netflixman bu dizileri lütfen bir hafta öncesinden yollar mısın yalvarırım. <gülüyor> evet e, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bunun gibi dizi film yorumları ve aynı zamanda hayatımdan böyle küçük küçük kesitler gibi videolar paylaşıyorum. Eğer sizin beğenebileceğiniz bir şeyse kanalıma bakmayı unutmayın. Şimdi gidiyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.